Müzik <gülüyor> Off Ben de önce çok sıkıldım Açım Aaa çok güzel Markete gidelim mi? Gidelim Tamam hadi bakalım ydi. Bu da. Arayalım mı? Evet. Hadi bulalım. Kim Gel bakalım bakalım arayalım gel. Hasan Gel arayalım kedi gel. Neredeymiş bir kedi? Nerede? Hadi al kediyi Buldu mu? İzlediğiniz